Bir önceki videomuzda nerede kalmıştık hatırlayalım. 1995 yılında hepsi birbirinin aynısı olan 5 evden oluşan bir site yapılmıştı. Evlerin satış fiyatı ise 100.000 liraydı. Evleri satın alan kişiler bu bedelin %20'sini kendi öz kaynaklarını kullanarak ödemişlerdi ve geri kalan tutar için bankadan konut kredisi kullanmışlardı. Aslında daha fazla kredi kullanmak isterlerdi ancak, 1995 yılının konut kredisi kullanma koşullarıyla günümüzünki çok farklı. Hatta günümüzünki çok daha katı diyebilirim. Evi satın alanlar, maddi güçlerini kanıtlamak üzere bir kısım peşinatı kendi öz kaynaklarıyla karşılamak zorunda kaldılar. Geçen 10 yıllık sürede, konut kredisi alabilme koşulları giderek gevşetildi, faizler düştü, yani krediler ucuzladı, bu gelişmeler sayesinde daha çok sayıda insan konut kredisi kullanabildi. Artan müşteri sayısı, yani talep de konut fiyatlarının çılgın denilebilecek ölçülerde yükselmesi sonucunu doğurdu. Bankalarda bu süreçte riskleri göz ardı ettiler ve yarışta diğer bankaların gerisine düşmemek için konut kredilerini pompalamaya devam ettiler. 2005 yılına gelindiğinde, balonun tepe noktasındayken hiç peşinat yatırmaksızın aldığınız 1 milyon liralık evin bütün bedeli için konut kredisi kullanabilir durumdaydınız. Bir süre sonra piyasa çöktüğünde, konut kredisini ödeyemeyen komşunuz, evi bankaya geri verdi, banka bu evi halede sadece 300 bin lira bedelle satabildi. Evin satışının 1 milyon liradan gerçekleştiği dönemle Evin ihalede 300 bin liraya satıldığı dönem arasında Diyelim ki burası 2008 yılı olsun Diğer komşular evlerini teminat olarak göstererek Bankadan 500 bin lira kredi kullanmışlardı Evi ilk satın alırken kullandıkları kredinin sadece faizini ödemişlerdi Kredilerin ana parayı olan borcu 80 bin liraydı Üstüne ayrıca konutu teminat göstererek 500.000 lira daha kredi kullandıkları için toplam kredi borç bakiyeleri 580.000 lira oldu. 2008 yılında kendileriyle eş olan evin sadece 300.000 liraya satıldığını duyduklarında ilk tepkileri bunun geçici bir durum olduğuna inanmak oldu. Bu satış aciliyetten ve ölü fiyatına yapıldı. Piyasa gerçeklerini yansıtmıyor diye düşündüler. Bu gerçek bir İşlem sayılmaz dediler ve oturup ev fiyatının tekrar yükselmeye başlamasını beklediler. Diyelim ki 2009 yılına geldik, 2 numaralı evin sahibi olan bu kişi taşınmak istiyor. Belki başka bir şehirde iş buldu, belki de işsiz kaldığı için kredi taksitlerini artık ödeyemiyor ve evi satmak zorunda kaldı. Evlerini 600.000 lira bedelle satışa koyuyorlar. En azından mevcut borçlarını kapatmaya yetecek bir rakam olacak bu. Ancak bu fiyatta hiç arayan soran olmuyor. Evlerini almak isteyen hiç kimse çıkmıyor. Bir süre daha bekleyip sonunda pes ediyorlar. Bankaya gidip evi geri veriyorlar. Bu arada bahsettiğimiz örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü olduğunu daha önce söylemiş olduğumuzu hatırlayalım. Evi bankaya geri verdiklerinde ve ev kısa satışla satıldığında, kredi bozuluyor, ancak bu ev ilişkin borçlarından da kurtulmuş oluyorlar. Banka bunu kabul etmiyor. Bu arada kısa satış kavramını da kısaca açıklamaya çalışalım. Malınızı, borcunuzu karşılamaya yetecek bir fiyattan satıyorsunuz. Diyelim ki 2 numaralı ev teminat gösterilerek 580 bin lira kredi kullanılmış olsun. Ev ihalede 480.000 lira bedelle satılırsa, banka bu kredi için sadece 480.000 lirasını geri alacağını kabul eder. Banka evi satıp bize borcunuzun tamamını ödemezseniz kişisel iflas için üstünüze geleceğiz diyorlar. Tabii bu adam da zaten işimi kaybettim, tek varlığım bu, buyrun evin anahtarları diyor ve bankaya teslim ediyor. Şahıslar için geçerli olan kredi mekanizması ve yasal uygulamalar Türkiye'den oldukça farklı. Yani ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmanın hem yaşanan finansal krize ışık tutabileceğini hem de diğer ülkelerde yaşanılabilir nitelikte olduğunu düşündüğümüz için örneğimize devam ediyoruz. Banka kısa satış yapılması için mutabık kalıyor ve birkaç ay içinde aslında kötü bir karar vermiş olduklarını anlıyorlar. Zira birkaç ay içinde ihale yaparak evi satmaya çalıştıklarında 480.000 liraya satamıyorlar. Banka kredinin teminatı olan evi sadece 250.000 liraya satabiliyor. Verdiğim örneklerin çok acımasız olduğunu da düşünebilirsiniz ancak Kaliforniya, Miami'nin bazı bölgeleri, Nevada ve Arizona'da benzer durumlar maalesef yaşandı. Devam edelim. Evini ihaledeki satış bedeli sadece 250 bin lira oldu, şimdi diğer komşular iyice korkmaya başlıyorlar, zira 2 numaralı evin sahibi dürüst bir insan borcunu ödemeye çalıştı, işsiz kalıp ödeyemedi. Evini satmaya çalıştı, alıcı bulamadı. Kredisini kapatabilmek için evini bankaya verdi, bankaysa 1 numaralı evden çok daha ucuza sadece 250 bin liraya satabildi. Diğer komşular bu durumda düşünmeye başladılar. Konut kredimi ödeyebilmek için üç farklı işte çalışıyorum. Bu eve ilişkin borcum 580 bin lira, oysa evin ederi sadece 250 bin lira. Ben ne yapıyorum? 250 bin liramı, bu değer inanılmaz düşük diye düşünüyorlar. Hatırlarsanız evi 1995 yılında alırken sadece 100 bin lira ödemişlerdi. Evin maliyet bedelini gayrisafi milli hasıla artış oranı veya enflasyon oranı ile düzeltirseniz evin maliyetinin güncel değeri belki 150.000-200.000 bin, bin aralığında çıkacaktı. Yani aslında düşünürseniz 250.000 lira bu bağlamda anlamsız düşük bir fiyat değil. Her neyse, diğer komşular da kredi borcunu ödeyebilmek için köle gibi çalışmaktan sıkılmış durumdalar. Onlar da evlerinin anahtarlarını götürüp bankaya vermeye karar veriyorlar. Üç numaralı evin sahibi de, konuta ilişkin kredilerini geri ödemeye çalışmak yerine, evin anahtarlarını bankaya bırakmaya tercih ediyor. Banka son derece sağlam bir kredi verdiğini düşünüyordu. Yaşanan gelişmelerden sonra ise, bankanın 500 artı 80, toplam 580 bin lira alacağı var, ancak bu evi sadece 250 bin liraya elden çıkartabiliyor. Bu kişi devi de satın alırken, elinde olan öz kaynağı bile kaybetmiş oluyor. 3 numaralı komşunun evi elinden gitmiş oldu. Her bir kişinin açısından düşünürsek eğer, toplamda ne kadar bir rakamla bahsediyoruz? Banka buradaki her şahıs için 80 bin liralık evi, ilk satın aldıklarında ve daha sonra da konuta teminat olarak ayrıca 500 bin lira olmak üzere toplam 580 bin lira kredi kullandırmıştı. Banka bu parayı fabrika kurulması, tohumların ekilmesi, araştırma yapılması veya yeni teknolojilerin geliştirilmesi için kredi olarak kullanabilirdi. Ancak konut için kredi kullandılar. Verdikleri her bir kredi için, evi sattıklarında sadece 250 bin lira geri alabiliyorlar. Her bir şahıs da 330 bin lira zarar yazmak zorunda kalıyor. Buradaki şahıslar ise evi satın alırken, sahip oldukları öz kaynakları bile kaybetmiş oluyorlar. Her birisinin başlangıçtaki öz kaynağı 20.000 liraydı, bunu da kaybettiler Eğer ikinci kredi işlemini yapmamış olsalardı, yani konuta teminat olarak gösterip 500.000 lira borç alıp bunu da harcamamış olsalardı, aslında kötü durumda olmayacaklardı Zira fiyatların en düşük olduğu noktada dahi evlerini satsalar, ellerine 250.000 lira geçecekti bu 250 bin liradan konut kredisi borçları olan 80 bin lirayı ödediklerinde ellerinde 170 bin lira kalacaktı. Yani öz kaynakları 20 bin liradan 170 bin liraya yükselmiş olacaktı. Evet, bir nolu evin sahibi olan komşuları gibi 100 bin liraya satın almış oldukları evin değeri 1 milyon liraya yükseldiğinde satmış olsalardı daha iyi durumda olacaklardı. Ancak evin fiyatının 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldiği bu durumda da öz kaynaklarını yükseltmiş oluyorlar. Oysa ikincil morgışı yapan ve kullandıkları krediyi anlamsız lüksere harcayanlar ciddi zarardalar. Örneğin bu evin sahibi 170 bin lira öz kaynağa sahip olabilecekken sıfır değere indi. Peki bu aradaki fark kimin cebine gitti? Buradaki kayıp bir yerlere gitmiş olmalı diye düşünebilirsiniz. Bu para buharlaştı. Zira, ekonomik olarak bir değeri olmayan granik mutfak tezgahlarına, masif parke zeminlerine, lüks dekorasyona veya ihtişamlı tatillere harcandı. Harcanan paranın çok az bir kısmı yatırıma gitmiş olabilir ancak büyük bir kısmı israf edildi. Paranın harcandığı şeyler çoğunlukla lüks tüketimi mallarıydı ve bunlar kullanıldıkça aşındılar. Örneğin, masif parkelerin değeri artık onlara ödediğiniz tutarın çok daha altında. Veya yapılan dekorasyon sadece sizin zevkinize uygundu. Başkası için bir şey ifade etmediğinden dolayı evinizin toplam değerini yükseltmekte de işe yaramadı. Bu tarz varlık balonları yaşandığında, gayrimenkul fiyatı örneğinde gördüğümüz gibi riski göz ardı etmemek gerekiyor. Bir varlık sınıfının fiyatının sonsuza kadar yükselebileceğini düşünme yanılgısına düşmemeliyiz. İnsanların, varlıklarının değerine ilişkin abartılı kanaatleri oluştuğunda ve bu abartılı değerler baz alınarak ikincil kredi kullanılıp bunlar da yatırıma yönlendirilmek yerine havaya savrulduğunda işin sonu hüsranla bitebiliyor. Zenginlik, yanlış yerlere yönlendirildiğinde yani fabrikalar, okullar, üretim tesisleri yerine gelir getirmeyen değerlere harcandığında kaynaklar ziyan edilmiş oluyor. Bu örneklerden hareketle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin yaşamakta olan finansal krize yaklaşımına da değinmek istiyorum. Yeni düzenlemeler getirerek piyasalardaki çöküşü önlemeye çalıştılar. Kamu eliyle bankaları bir şekilde fonlamayı ve eğer yeterince uzun süre beklenirse kredinin teminatını oluşturan varlığın yani evin değerinin tekrar yükselebileceğini düşündüler. Belki gerçekten yeterince uzun süre beklenirse, nüfus çok artarsa, eve olan talep artarsa, bu evin fiyatı ekonomik olarak anlamlı hale gelirse, bu durumda evin değeri tekrar 1 milyon lira düzeyine çıkıyor olabilir. Ancak bu ev, hiç kimsenin işine yarayamayacak bir yerde, dağ başında da olabilir. Belki insanların terk ettikleri bir yerde de olabilir. Kim bilir? Hükümet, finansal piyasalarda yaptığı destek faaliyetleriyle, piyasada gerçekleşen bozulmanın insanlar tarafından algılanmasını geciktirmeye çalışıyor. Getirilen düzenlemelerin, bankalarda oluşan donuk kredi problemine ne derece çözüm sağlayabileceğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.